Merhaba dostlarım ben Serdar ve başka bir e, bloga daha hoş geldiniz. Aslında uzun zamandır altı çay yapmıyorum ve altı çay da çok canım çekti. E, madem o zaman altı çay için e, olan sorularınızı bu videonun altına yazın. Hadi bakalım bu da böyle bir şu an çıktı, şu an hiç planında yoktu. E, şu an böyle bir karar aldım yazın bakalım aşağıya sorularınızı yazın. Yalnız şeyi baştan hatırlatayım kanalın geleceği oyunlar videolar falan canlı yayınlar hakkında olan sorularınız değil de birazcık daha e, azıcık daha felsefe azıcık daha hayat duyu düşünce kültür falan böyle şeyleri filmler belki kitaplar falan böyle şeyler daha farklı soruları cevaplamaya çalışacağım öncelik olarak e, öyle zaten diğerlerine videolarda da cevaplıyorum yayınlarda da e, bobol konuşuruz yorumlarda da cevaplıyorum e, o yüzden 6 çayını böyle biraz daha sohbet muhabbet havasında geçirmesini istiyorum hiç de planımda yoktu bu videoda bunu söylemek. Başka şeyler <gülüyor> konuşacaktık. Ama canım çekti. 6 şey yapmadık çok uzun süredir. Ee, yazın. Yazın ki e, ben de artık Kıbrıs'tan döndüğüm zaman onlara cevaplayayım. Çünkü sonunda bir tatile çıkıyorum. Kıbrıs'a ee, döneceğim. 1-2 haftalığına tatile çıkacağım. Ee, siz bu videoyu yani yola çıkıyor. Olurum artık. Ee, uzunca bir süredir işte oyundur. YouTube'dur. Yayınlardır, videolardır. işte yazmaya çalıştım. Kitaplardır derken biraz biraz yoğunlaştım. Şey oldum. Biraz kafam doldu. E, gündem tabii. Dünya gündemi veya memleket gündemi ikisi ayrı ayrı doldurdu. Benim kendi günlük hayatım ayrı ayrı doldurdu. Sosyal hayatım azıcık böyle öyle oldu böyle oldu derken biraz daha doldum. Çünkü bir tatile ihtiyacım var. O tatilde gitmek istiyorum. Evime de uzun zamandır gitmedim. Yani bir Hafta, iki hafta falan da olmuştur. Hafta mı? ha bir iki hafta da ben gideceğim. Bir i̇ki yıl oldu. İki, iki buçuk yıl oldu. Ee, özledim. Evime gideceğim. Ee, ondan sonra ne kadar süreli uzakta dururum bilmiyorum. Yani açıkçası iki buçuk yıl, yıl iki buçuk yıl uzakta durduktan sonra şey diyebiliyorum. Herhalde yine bir o kadar durabilirim yani. Çünkü işler daha da yoğunlaşacak gibi. ki buna ben çok e, memnunum yani durumdan. İşlerin yoğunlaşmasında ben memnunum. Ben yani şu an hayatımdan memnunum. kendi düzenlemeyi kurabildiğim sürece her şey iyi. Ee, neyse bu tatile gidilecek. Tatilde e, herhangi bir çalışma yapmayacağım için, yani çok gerekli olmadıkça bir çalışma yapmayacağım için video olmayacak. En azından oyun videosu şey falan olmayacak. Belki. E, tatil sonrası bir video için çekimler şeyler falan yaparım. istiyorum onu yapmaya. Ee, Oyun videosu yayın gizem falan. En azından o an çekmeyeceğim. Ama zaten e, belli bazı videolar e, sizin için hazır olacak. E, öyle. E, umarım keyif alırsınız. E, Tabi bu aralar günde bir, iki günde bir video geliyordu. E, ben tatildeyken o kadar şey olmayacak. İki günde bir, üç günde bir. Haftada birkaç video gelir. Yani yine videolarınız hazır şu an 4-5 videonun olması lazım orada. Ee, ama yani tatilden dönne kadar herhalde böyle olacak. Dönünce yine video çekerim. Yani döndüğümüzde işte altı çayı hazır olmuş olacak. Yani sizin sorularınızı cevaplıyor olacağım. Tatil blogu belki veya artık ne yapacaksam onu hazırlıyor olacağım. İlginç bazı düşüncelerim de var. Onları da hayata geçirmek yapmak istiyorum. Bakalım şey çok ilginç yani iki buçuk yıl Kıbrıs'a gitmedim. evime dönmedim ki iki bu çok yoğun çok dolu dolu ve hem çok uzun hem de çok kısa bir iki yıl oldu o yüzden artık başka birisi olarak gidiyorum buraya böyle farklı birisi olarak gidiyorum farklı birisi olarak da döneceğimden de eminim hani biraz şey artık eski kendimle yüzde ...gelip yüzleşip öyle dönecek gibi... ...böyle bir durum var. Ee, en azından kendi içimde. Böyle hissediyorum. Ama her türlü bir tatile ihtiyacım var. Bir birileri artık... Bir ...dinlenmem lazım. Bir, küçük bir rahatlamam, dinlemem lazım. Ee, çünkü hafif böyle o... ...doluyorum, şey yapıyorum... ...onu da çok şey yapmak istemiyorum. Böyle. Yani bu da... ...böyle bir şey söylemek istedim. Düşündüğümden daha azını söyledim. Hiç düşünmediğim şeyler de söyledim. Onu şu an yapmaya çalışıyorum. Beynimde onu işlemeye çalışıyorum ama o iyi tamam. <gülüyor> Güzel. Böyle olsun o zaman. E, ve hafetlerim çok teşekkür ederim. E, bu videoyu da bu şekilde için. Böyle bir videoydu. Bir videoydu. Şu an büyük haber. E, YouTube'a video attım. Wow. E, <gülüyor> <gülüyor> ne saçmalıyorum acaba. Evet. Yani şu şu şu noktaya geldik. Beynin çöktüğü noktaya geldik artık. Şart gerçekten bir gitmem bir dinlemem şart. Ee, çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Yorumlarınız, sorularınız ve beğendiğiniz için de şimdiden çok teşekkür ederim. Ee, Ekranda bir takım videolar görebilirsiniz. O videoları tıklayıp izlemeye devam edebilirsiniz. Ee, açıklamalarda bir takım şeyler mevcut. Ha şeyin de haberini vereyim yavaş yavaş. Yazdığım şeyler hakkında oyun dışında. Yani yazdığım öyküler, yazılar hakkında e, ufaktan ufaktan bir şeyler duymaya başlayabiliriz. Yavaş yavaş. Onu da şimdiden söylemiş olayım. Öyle. Bugün yine teşekkür ederim. Hayatta yüksek çözümlü huzurlu, mutlu ve keyifli kalmanız dileğiyle sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.